Kendisine hamilelik öncesi, hamilelik sırası, hamilelik sonrasında profesyonel yardım alma amacıyla müracaat edilen, bu konuda birçok danışana hizmet veren, bu alanda koç olarak kendini geliştirmiş kişiye, uzman profesyonel koça hamilelik koçu denir.